Arkadaşlar merhaba. Bugün 3.11.2020. Bugün sizler için 7 tane maç hazırladım. 7 tane analiz maçımız var. Ayrıca 2 tane kuponumuz var. 4.54 1.454, 4.13 orandan oluşuyor. Maçlarımıza geçmeden önce arkadaşlar. Dün videomuzda paylaşmış olduğumuz kuponumuz. 3.30 oranlı kuponumuz maalesef yattı. Benevento dakika 73'te e, bir kişi eksik kaldığından dolayı maalesef kuponumuz yattı arkadaşlar. Şöyle bir gösterelim. Evet. Dakika 73'te arkadaşlar kırmızı kart gördü. Bunlar futbolun içinde olabilecek şeyler tabii ki. Ayrıca dün uygulamamızda paylaşmış olduğumuz 2.10 oranlık kuponumuz başarılı bir şekilde geldi. Karşılıklı gol var. 2 tane karşılıklı gol var almıştım. Bunlar da bizim analiz sonuçları arkadaşlar. Dün paylaştığımız maçlarımız şöyle ben bir ekrana yansıtayım. Çünkü yattığı zaman ve kazandığı zaman ben gösteriyorum maçlarımızı. Şeffaf olmak gerek. Her şeyden önce. Antalya Fenerbahçe maçına deplasman üz demiştim. 2 tane direği döndü ve sınırsız sayıda gol pozisyonu harcadı Fenerbahçe arkadaşlar. Yalnız geldi. Maçımız geldi. Sondreski-Argus maçına karşılıklı gol var dedim. 1-1 bitti maç. Guys maalesef 2-0'da kaldı maç. Yani e, Gays isteseydi 3-4 tane atardı ama Biliyorsunuz 22 tane futbolcunun ne yapacağı düdük çaldıktan sonra belli oluyor. Yine aynı şekilde bir maçına karşılıklı gol var dedim. Bir kişi eksik kalmasına rağmen ev sahibi golünü attı. Braga-Famaliko maçına karşılıklı gol var demiştim. Dakika 43'te Famaliko'nun bir golü iptal oldu. Nizami golü iptal oldu arkadaşlar. Bakın üstüne basa basa söylüyorum. Nizami golü iptal oldu. Ve Hellas var ona Benevento maçına ben iki buçuk üst demiştim kuponumda Benevento'nun iki gol atacağını söylemiştim o şekilde ben değerlendirdim iki buçuk üst almış olsaydık başarılı bir şekilde gelecekti kuponumuz kupon şansı dediğim bu arkadaşlar altıda dört yakaladık. güzel yani fena sayılmıyor şanssızlıkları saymazsak fena sayılmıyor arkadaşlar. Bugünkü maçlarımıza geçelim hemen analiz maçlarımıza. İlk maçımız. Şöyle göstereyim ben ekrandan yansıtayım ben. Evet ilk maçımız arkadaşlar. İngiltere Ulusal Lig Kuzey'den. Farsley City Celt'da. Lamington maçı ben bu maçı iki buçuk üst düşünüyorum. Bir elli orandan değerlendirebilirsiniz. Kuponunuzun birinde. Farsley Salt Lamington maçı iki buçuk üst. Hemen ikinci maçımıza geçelim. Akit kaybetmeyelim maçlarımız. 5-6 saatlik bir zaman dilimimiz var arkadaşlar. Ee, sizler de kontrol edip o şekilde değerlendirin. İkinci maçımız İngiltere-Şam Brentford-Swanza City 2.5 üst 1.80 oran arkadaşlar. Dileyen bu maçın karşılıklı gol varını da alabilir. Risk almak isteyenler yani taraf basine kaçabilir tabii ki ama ben önermiyorum. Ee, garanticiler için 1.5 üst ideal diyorum. 1.20 oran olması lazım. Evet 1.20 arkadaşlar. Yani garantici arkadaşlar için söylüyorum ben bunu. Tabii ki e, tercih sizin. Üçüncü maçımız yine İngiltere Şamstigi'nden e, Norwich City Millwall. Ben bu maça karşılıklı gol var düşünüyorum. İki takımdan da gol beklediğim için Nilyen üstünü de alabilir ama maç bir birde takılırsa çünkü bu maç gibi göstereyim ben arkadaşlar. Bakın mesela Sondriski Argus maçına ben karşılıklı gol var dedim bir birde takıldı. İki buçuk üst alanlar maalesef üzüldü. Ben bu maça da karşılıklı gol var diyorum ama 1.70 oranda değerlendirilir üst ama ilk tercihim benim karşılıklı gol var 4.54 oranlı kuponumuz arkadaşlar Norwich City Millwall karşılıklı gol var ikinci maçımız İngiltere birinci liginden Black ball vegan atletik iki buçuk üst Üçüncü maçımız İngiltere 1. liginden Dennyi Bledon-Doncaster maçı 2.5 üst 1.70 oranı var. Toplam 4.54 2.5 üst riskini almayanlar 1.5 üstünü değerlendirebilir bu maçların. Tabi oran düşüyor. Ben biraz yüksek oran kovalıyorum. işin açıkçası. 3. maçımız ya i̇lk kuponumuzu verdikten sonra maçlarımıza devam edelim. Bu maçların arasından seçip değerlendirebilirsiniz. Dördüncü analiz maçımız arkadaşlar Blackpool-Vigan, Atletik, İngiltere birinci liginden. Bu maçı iki buçuk üz düşünüyorum ben. Yani Bültende çok sayıda maç var ama benim seçebildiklerim bunlar. Yani sizler de e, bir göz atın. aklımıza başka bir maç varsa onu da ekleyebilirsiniz konularınıza. Black Ball vegan, Atletik 2.5 üst dedikten sonra bir sonraki maçımız Oxford Rochdale maçı arkadaşlar. Yine İngiltere 1. Liginden saat 22'de başlayacak. Oxford Rochdale maçı 2.5 üst düşündüğümüz bir başka maç. Ve İngiltere 2. Ligi'nden seçmiş olduğumuz bir maç Harrogate tranmar maçı yine 2.5 üst arkadaşlar 1.80 oranı var. Onu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. İkinci kuponumuzu verelim. 4.13 oranı var arkadaşlar. Evet sayfa biraz sıkıntı yaratabiliyor bazen sayfanın açılmasını bekliyorum arkadaşlar 4.13 oranlık kuponumuz arkadaşlar Playmode Swindon Town İngiltere birinci liginden iki buçuk üst İkinci maçımız yine İngiltere ikinci liginden Grimsby Town Barrow maçı 2.5 üst 1.65 oranı var. Ve üçüncü maçımız İngiltere birinci liginden Northampton Don's maçı karşılıklı gol var 1.67 oranı var. Toplam 4.13 oran yapıyor bu kuponumuzun da. Yine analiz maçlarına geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu COVID-19 çıktıktan sonra biliyorsun pandemi döneminde çoğu lig yani üst bitmesini beklediğimiz likler maalesef alt bitiyor. Ve maalesef istemediğimiz sonuçlar çıkıyor, çıkabiliyor. Bu yüzden temkinli davranmak lazım. Yüksek basmayınız asla. Bir sonraki maçımız arkadaşlar İngiltere 1. Ligi'nden Wimbledon-Doncaster maçı. Yine 2.5 üst düşündüğüm bir maç. İki takımdan da gol bekliyorum. Hem karşılıklı gol varı değerlendirilir. Ama ben bu maçın 2.5 üstte taşınacağını düşünüyorum. 1.70 orandan kuponunuzun birinde değerlendirebilirsiniz bunu da. Son maçımız. Analizin son maçı arkadaşlar. İngiltere Ulusal Ligi Kuzey'den Farsley, Selt ton maçı 2,5 üst düşündüğüm. Evet, ilk maçı vermiştik bunu. Evet, 2,5 üst arkadaşlar. Son maçımız da bu şekilde. 1.90 2.25 oranı ben açıklayacaktım ama ilerideki ileriki günlerde arkadaşlar ben geniş bir video çekmeyi düşünüyorum. 2-3 gol nasıl bulunur, üst nasıl hesaplanır, bu bir 9225 25 nedir, neyin nesidir onu açıklayacağım. İnşallah ilerideki günlerde müsait olduğum bir gün geniş bir video çekeceğim, açıklayıcı bir video çekeceğim. Maçlarımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdiden herkese bol şans diliyorum, bol kazançlar.